Şöyle hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. LPG karavan takmaya geldik buraya. Birincisi, bunun propan oranı fazlaymış. Normal ay gaz veya tombul tüplere göre. Bunda donma olasılığı yokmuş, sıfırmış. İkincisi, ay gaz taktığımız zaman devamlı sürekli tak, çıkar, tak, çıkar. Öyle bir eziyetle karşılaşmamak için bunu tercih ettim. Tombul tüplerde sonunda ne kadar gaz kaldı, ne kadar kalmadı göremiyoruz. Ama bu karavan tanklarında şurada bir göstergesi var. Ee, bunu sonuna kadar kullanabiliyoruz o göstergeye göre. Ona göre gazımızı alabiliyoruz. Ve bunu ocakta kullanabiliyoruz. Şofpende kullanıyoruz. Bir de dış dış dış tarafa ben bir barbekü yaptırdım. Gazlı barbekü. Orada kullanabileceğiz kısmesi. Bir de zamanla ben buraya turma ısıtıcı sistemi almak istiyorum. Şu anda bir baston var ama turmaya dönmek istiyorum. Ayrıca gazlı ısıtıcıda da bundan faydalanabileceğim için ve ekonomik bakımından katkıda olacağı için böyle bir tank takmak istedim. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Gerekli tesisatı döşemesini yaptılar. Denemesini de yaptılar. İçerideki ocağı yaktılar. Şovperini yaktılar. Şu anda bir sıkıntı yok. Umarım iyi günlerde kullanmak nasip olur. Ben teşekkür ederim bilginiz için. Sağ olun.